Herkese merhabalar. İzmir Sürekli Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Derneği adına çektiğimiz 1 lira 1 aile projesinde bugünkü konumuz AK Parti Bayraklı İçi Teşkilatı Engelliler Birim Başkanı Hakan Aydın yanımıza. Başkan hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk öncelikle. Başkanım sizi tanımak isteriz. Tabii evet, ki. İsmim Hakan Aydın. 1978-2021 doğumluyum. Yaklaşık 40 senedir İzmir'deyim. Ve yaklaşık 25 senedir Bayraklı'da oturumluyum. Evet. Ee, dediğimiz gibi AK Parti, Bayraklı'yı içerisindeyim. Üstülete ince'den birim başkanlığı yapmaktayım. Bu göreve beşer önde geldim. Fakat bu parti kurulduğundan beri bu partinin içerisindeyim. Ee, bu göreve getirilmenin nedeni de şu. E, geçen dönemdeki diğer e, bizim yönetici arkadaşlarımız, ağabeyimiz olsun, başkanlarımız olsun. Bunlara engellilerle ilgili bir çöp dile getirdik. E, fakat bunları uygulamaya koymadılar. Biz de... E, Tabii ki bunun üzerine biraz fazla gittik. Fazla gittiğimiz için arada biraz fazla ses getirdik. Ses getirdiğimizde bir yanları oldu? Çünkü engelli kardeşlerimiz gerçekten yani Türkiye gelende yaşamak çok zor. Ben sadece İzmir olarak söylenmiyor. Ben bir olarak olmak Şu an e, Türkiye gelenler baktığınız zaman 8 milyon engelli kardeşimiz var. olması gerekenden bu seçimdeyim başkan başkanım? yani? Sıkıntıların programların dile getirilmesi. Şimdi tabii ki yani, çünkü biz dire bunun içerisinde olduğumuz için yani çok sıkıntılar bize geliyor. Evet. Çok telefon açamam diyor. günde belki on beşine bir şey alıyor. İşte şu sıkıntım var, bu sıkıntım var, işte maaşım kesildi, maaşımı alamıyorum. Şimdi şöyle bir şey var, gelen engelli kardeşlerimizi biz tabii ki birebir dinliyoruz. Kendimiz birebir bana telefon açıyorlar. İşte başkanım şu sıkıntım var diyorlar, ben de diyorum ki buyurun gelin. Bir bakalım, bir inceleyelim, ne yapabiliriz? Bir araştıralım diyoruz. tabii ki bunlarla araştırmaları ya kaymakamlık üzerinden yapıyor ya da aile ve sosyal politikalar üzerinden yapılıyor. Şimdi bize gelen engelli kardeşlerimizin şöyle bir rapor isteriz öncelikle. Engelli raporlarını. Engelli raporlarının eğer ki üzerinde ağır engelli yazıyorsa, bunu aile ve sosyal politikalar bakanlığına yönlendiririz. Şimdi iki çeşit bizim raporlarımızda şey vardır, engelli oranı vardır. Birinde ağır engelli yazar, birinde normal engelli yazar. Evet. Yani ağır engelli yazısında evet olursa ağır engelli geçer, hayır olursa normal engelli olarak geçer. Bunlar da ağır engelli olan kısmında yazılan kısmında elevasyonsel politikale bakanlığa bakar. Evet. Diğer kısmında da hayır yazan kısmında ise de sadece kaymakamlık ilgilenir. Evet. Biz de ona göre bakarız olanına, bakarız engel durumuna, ona göre ya kaymakamına yönlendiririz. Ya daha Aile ve Sözel Polikalar Bakanlığı ile görüşürüz, ilçemizdeki, onlara yönlendirir. Onlar gerekeni zaten orada yaparlar. İncelerler, eve gönderler, i̇şte uyumlusa zaten ya maaşı bağlanır ya yardım yapılır. Yani biz dediğimiz gibi engellerin gerçekten birçok sorunu var. Evet. hani onunla da zaten ben de bir engelli olarak, kendim de e, bir engelli olarak birçok sorunla ben de karşılaşıyorum. Peki başkanım size göre, kendiniz de bir ben de bir engelleyim. Size göre engel nedir? Vatandaşın gözünde engellidir. Engelliye göre engellidir. Şimdi vatandaşın gözünde engelli normal bir hasta sıfatına gelir. Evet. Hasta sıfatı sendiriyor. Ona hasta gözüyle bakıyor. Halbuki böyle değil. Bilmiyor ki yarın bugün kendisi de bir engelli olacağını. Kesinlikle. Hı. Çünkü her insan bir engelli adaydır. Bizim engelli olmamız tabii ki bir, bir yandan e, diğer insanların yaşamına göre biraz daha farklı oluyor. Evet. E, Kendimden verirsem şöyle söyleyeyim. Allah'a çok şükür, benim e, kendimi şu an engelli gibi görmüyorum. Ama diğer gördüğüm arkadaşlara bakıyorum, gerçekten de kendi durumuma ediyorum. Çünkü benden daha kötü insanlar da var. Yatama bulan arkadaşlarımız var, işte, yürüyemeyen arkadaşlarımız var, işte, sağa sola yedemeyen arkadaşlarımız var, evden çıkamayan arkadaşlarımız var ve kendi ihtiyacıyla dönemeyen birçok arkadaşlarımız var. Bunlarla birebir karşılaşıyoruz. Ve bunlara da destek olabilmek için elimizden geldiği neden mücadelemizi yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Peki Türkiye'de engelliler için yaşam kalitesi sizce nasıl? Yani yurt dışından göre Türkiye'de yaşamak yaşamlıklar gerçekten çok zor. Evet. Peki ne yapıldır? Şöyle söyleyeyim açıkçası, madde olarak sayarsak şunları söyleyeyim. En öncelikli engelli kardeşlerimizin en çok istedikleri engelli maaşıdır. Evet. Engelli maaşları biraz düşük oluyor. Hı hı. Gerçekten de bayağı düşük. Yani şu ana kadar bakarsam en düşük şu an bir evde bakım ücreti hariç. Normal bir 2022 maaşına bakarsan Aylık ortalama 750 lira filan geliyor. Gerçekten çok düşük. Şey. Yani bu da gerçekten yaşam Çünkü bugün standartlara baktığımız zaman Yaşam standartlarına baktığımız zaman Bugün bir eve çıkıyorsun Affedersin 700-800 milyon Bir milyar'dan aşağıya kira istemiyorsun. Doğru. Şimdi bir enderli vatandaşın zaten ev yok. Bu insan çünkü sonuçta bir enderli insan. Ev alamıyor. E, kiraya çıkmak zorunda kalıyor. E, 455 milyon kira verdiği zaman Zaten aldı 700-700 milyon para. Bunun elektriği oluyor, suyu oluyor, yemesi oluyor, bakım oluyor, ilacı oluyor, hızlı olur oluyor, yani vesaire vesaire. Saydıkça şey gidiyorum. Aynen o yüzden ne oluyor? Tabii ki aldığı para buna yetmiyor. Aynen. Yetmediği doğru. için ne oluyor? Aile tabii ki zor duruma düşüyor. Evet. Ha. İşte diyor bize diyor ki işte ben diğerlerini maaş alırım ama diyor yetmiyor. Peki yetmemesinin nedeni ne diyorum? Yani en azından hani bilgi almak için. Hı hı. Neden yetmiyor? Ne yapıyorsunuz ki yetmiyor? Diyor işte benim bezim var, işte benim hastanın maması var, işte benim hastamın ilaçlar var. Doğru söylüyor, ilaçlar gerçekten çok pahalı. Bugün engelli bir hastanın veya normal bir hastanın veya bugün kanser hastası bir vatandaşın gerçekten ilaçlar çok pahalı. Çünkü bunu kendimden de biliyorum. Kendim de ben de bu ilaçları kullanıyorum şu an. Yani Bununla bunun... ilgili bir düzenleme yapılacaktır mı? Neyse, bugün, şu an daha yürürlüğe girmedi ama bunun üzerinde çalışıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim aslında, bir nevi buna biraz daha ses getirmek lazım. Çünkü bu süreci zannedilmadan lazım. Bunu nasıl yapabiliriz başkanım peki? Önemli bunu var mı? Bunu şu şekilde yapabiliriz. Şimdi biz sosyal mecralı bir iş yapıyoruz. Birilerine ses getirmeyi. Esas amacımız zaten projemizin damarı. Sosyal yardım olan insanlara nasıl faydalı olabiliriz? Nasıl iyi bir model olabiliriz? Biz bunun peşindeyiz ama size göre bunu nasıl ses getirebiliriz? Ya bunu şöyle ses getirebiliriz. Yani bunu dediğimiz gibi siz e, yerel kanallarda olsun veya yani diğer kanallarda olsun evet. sosyal medya üzerinden de olabiliyor. bu. Sosyal medya üzerinden zaman tabii ki daha çok faktör oluyor. Çünkü bunu e, şöyle söyleyeyim, Terevizden izleyenler belki bir, bir, bir, bir ama sosyal medya kullananlar gerçekten dünya çapında çok farklı. Ve bunu sadece Türkiye üzerinde değil yani. Aha. Dünya üzerinde gören insanlar var. Şu an benim Facebook sayfamına girdiyiz ama sadece Türkiye'de değil böyle. Dünyanın yurt ülkesinde, dışında yurt dışında bütün dünya ülkesinde arkadaşlarım var benim. Görüştüğüm insanlar var. Sonra oradaki insanlarla görüşüyorum, bu konu hakkında fikir alıyorum. Bana diyorlar ki burada gerçekten engelleyin yaşandığı dört dört. Bizden daha iyi yaşıyorlar. Aynen. Ama Türkiye'ye baktığım zaman, orayla Türkiye'yi kıyasladığım zaman gerçekten de öyle değil işte. Türkiye'de yaşam şartlar gerçekten çok zor. Özellikle bir engelli olarak daha da zor. O yetkililerin bu konuyla ilgili ilişki bir titizlik ya, yapması yetkilileri gerekiyor? Şey, yani. Yetkililerin tabii ki bu konuyla ilgili çok büyük çalışması lazım. Evet. Ve bunun çalıştırması için de tabii ki birinin ön olması lazım. Kesinlikle. Ses getirmemiz lazım. Ee, biz bunu tabii ki geçen ayar e, ses getirme yaptık. Biraz e, faktör oldu mu? Oldu. İlla ki oldu. Çünkü bizi vekillerimiz aradı, şeyler aradı. İşte, sorunlar nedir, sıkıntılar nedir? Biz de onlara biraz dile getirdik ama tabii ki bunun daha da, yani diğer levlana göre, diğer torbaya salamına göre biraz daha iyileşmesi lazım. Kesinlikle. Hı? Yani bu konuda dediğimiz gibi, yani biraz daha ses getirirsek Hı -hı. daha da iyi olur. En azından sesimizi bir yerle ona duyurabilirsek daha da iyi olur. En azından diğer ki, yani engellene sorunları şunlar şunlar, biz bunları biraz daha iyileştirelim. Hı -hı. Daha da şartları, daha şekilde gayakları çalışalım. Yani biz çok bir şey istemiyoruz, engelli olalım biz. Ben kendimden örnek versem ben engelli olamaz, çok şey istemiyorum. Sadece yaşam standardımız, yaşam, yaşam olsun, iyi olsun, iyi olsun yeter. Arkadaşlarınızın istekleri karşılansın en evet. azından. Devlet Büyüklerimizden şunu da söyleyeyim. Devlet Büyüklerimizden şunu da istiyorum. Çünkü e, engelli kardeşlerimizin gerçekten özellikle evde eten engelli kardeşlerimizin, bakımı ihtiyacı olan engelli kardeşlerimizin önemli en bir sıkıntıları, bez oluyor, hasta bezleri, evet. ilaç konusu oluyor, e, işte bakım parası oluyor. Dedim ki yani bunlar biraz daha iyileştirirlerse daha da iyi olur. Çünkü bugün bir hasta bizim almaya kararsam ortalama 35 lira tanesi geliyor. Bunu devlet 300 veriyor, 120 adet veriyor. Rapor karşılığında veriyor ama. Hasta sürekli bunu kullanmak zorunda kalıyor. Aynen. Ve bu yetersiz kalıyor. 120 tane adet, üç ayda yetersiz kalıyor. Çünkü, bir de gelir kaynağı olmayınca tabii şimdi daha da gelir kaynağı de. almayınca mecburen alamıyor. Hastam alıyor. Çünkü Aynen. bu konuyla ilgili gerçekten bana birçok şey yanında da ben kendi imkanlarımla diyebilirim de Aynen. kendi imkanlarımdan sağdan soldan ayırmadım bezlerini götürdüm. Birkaç aylığa teslim ettim bu şekilde. Aynen. Yani bunlara biraz daha dikkat ederlerse biraz daha özveriyle detaylı bir, bir hızlı çalışma diyebiliriz yani. Özveriyle ilgili bir çalışma yaparlarsa daha iyi olur bizim için. Aynen, evet. Yani. En azından evet. engelli kardeşlerimizin birçok sorunu ortadan kalkmış olur ve daha herhalde yaşanan tarzları olmuş olur. olur. Güzel bir şey deniyorsunuz başkanım. İnşallah bir yerlere ulaşırız. Yani. İnşallah dediğimiz gibi yani bir yerlere uğraşırsa tamam. bizim için daha iyi olur. Yani biz dediğimiz gibi, aslında benim en büyük hedefim bunu şu şekilde söyleyeyim. En büyük hedefim bunu Türkiye Büyük Müller Meclisi'nde dile getirilmesi. Ön ayak olabileceğimiz bir şekilde yani bunu, yaratabilir miyiz? Ön ayak bir şekilde yaratabiliriz. Hı hı. Yaratma oranlarımız da var. Vekillerimizle bunu görüşürüz. Öncelik vekillerimizle deriz ki böyle, böyle bir projemiz var. Bunu Türkiye Türkiye'de bizle, siz mi lira getireceksiniz, biz mi lira getireceğiz? Hı hı. Bu konuyla ilgili tabii ki de, e, kendilerinden fikir alırız, hı hı. bilgi alırız. Ona göre hareket ederiz. Hı hı. Başkanım hı hı. bir de şöyle bizim e, araştırma araştırmalıcalarımızın sonucunda şöyle bir şey çıkardık. Evde bakım parası nasıl oluyor ve şartları neler? Neye dayanarak oluyor? Bunlar çok merak edilen şey evet, olduğu için. E, evde bakım parası şu şekilde. Öncelikle evde bakım parasını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na görür. Evet. Atıyorum e, örnek vereyim. İlçelere bağlı Aile ve Sosyal Politikalar Bak Bakanlığı'na olur. Her ilçede. Evet. Bunun bir ilim. Evet. Her ilçesinde muhakkak bir tane Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bölümü vardır. Evet. Oraya gidiyorlar. Engel merkezlerimiz diyorlar ki bize bakın parasız bir müracaatta bulunmak istiyoruz. Orada ilk özellik şunu istiyorlar engelli rapor istiyorlar. Eğer ki engelli raporunda ağır engeli yazıyorsa sıfatında o zaman bakın parasına hak kazanıyor. Ama şöyle bir daha Şunu da söyleyeyim. Bakın parasını alacak olan engelli yani müracaatı yapacak olan engelli kesinlikle üzerinde hiçbir şey olmaması lazım. Yani, yani üzerinde önemli, altına, çizdiğimiz altına çizdiğimiz noktalardan bir tanesi de şudur. Üzerinde herhangi bir mal varlığı olmaması lazım. Hı hı. Bu tarla olabilir, işte, otomobil olabilir, kredi çekmiş olabilir. Bunların hiçbiri olmaması kredi lazım. Kredi de buna engel oluyor mu? Kredi de engel oluyor. Neden kredi engel oluyor? Şöyle söyleyeyim. Şimdi krediyi çeken engelli vatandaşlarımızın yüzde yetmiş örnek veriyorum yüzde yetmiş beşi yer emeklidir. Hı hı. emeklidir. Evet. Ya da e, yardım parası alıyordur. Devletin 2022 tabloya dediği engelleyen bir yardım parası vardır. Evet. Bunu devlet engelleye sarar. Engelley işte çalışamaz durumda olduğu zaman devlet bu parayı ona hak olarak verir. Bu paradan da gidip kredi çekmek isteyen birçok kardeşimiz var. Hı hı. Yani bunu şöyle söyleyeyim. Bankaların da aslında buna bir özveri getirmesi lazım. Çünkü bu... Bakın parasını herhangi yani bu yıl yapılan 2022 yardım parasını herhangi kesilebilir. Neden her herhangi kesilebilir? Şu ne şartlar kesilebilir? Şu şartlarda kesilebilir. Ee, Enderni kardeşimiz gidip herhangi bir sivil işte çalışırsa Hı. veya çalışmaya başlarsa verdiği bu 2022 maaşı tespitinde kendisi sivil ortamda çalışıyor diye bunu otomatik men keser. Çok özür diliyorum lafınızı beliriyor. Şimdi bir standartımız olması gerekiyor. Doğru mu? Engelli vatandaş olarak bir yaşam standartı bekliyorsunuz. Aynen. Bir bakım parası oluyorsunuz. Evet. Ama şartları birinci öncelikle SGK ile çalışmaması gerekiyor. maaşı olarak çalışmaması evet. gerekiyor. Şimdi bu insanların bu ihtiyaçları karşılayabilmesi için yetmediğini söylüyorsunuz. Karşılayabilmesi için çalışması gerekiyor. Çalışmaya başladığında otomatikman diğer yardım kesiliyor. Burada evet. bir çelişki yok mu? İşte var. Burada bir çelişki var işte. Yani Hı. bunun düzenlemeleri lazım. Ya şöyle dile getirin ya engelleyen iş istikamını daha fazla arttıracaklar ya da şartları hafifletecekler ya da şartları hafifletip e, aldıkları bakım parası veya maaşlarını biraz daha yüksek tutacaklar. oranlar değiştirebilir oranlar, yani oranlar, oranlar değiştirilebilir ve bununla ilgili bir düzenleme yapabilir yani bununla ilgili aile ve sosyal politikalar bakanlığına siz herhangi bir yazı gönderdiniz mi? herhangi bir çalışma yaptınız mı? şimdi bununla ilgili aile ve sosyal politikalar bakanlığına bir yazı gönderdik Çalışmamız da olduğu Şu an zaten bir proje üzerinde çalışıyorum. Hı hı. En kısa zamanda inşallah bu projenin e, biterse, yani bitmeye yakın. Ben bunu zaten ayrı başarısıyla Kultuken'e bakanlığına, kendim Ankara'ya birebir kendim götürüp bu konuyu dire getireceğim. Çok güzel. İnşallah tamam. başarılı olur bu. Bir ses getirir. İnşallah. İzlediğiniz yani. için. De, e, zaten... Buradaki her eve çözerse politikale bakanlığı olacak bir iş değil. Bunu çözerse zaten Ankara çözer. Evet. Ankara'ya da ses getirebilmemiz için muhakkak birimizin oraya gitmesi gerekiyor. <gülüyor> Çünkü buradan elten verilecek şeyler değil bunlar. <gülüyor> Gidip oran kapısı çalınacak. Kardeşim böyle böyle biz geldik elimizde bir proje var. Engelli kardeşlerimizin şu şu sıkıntıları var, <gülüyor> şunların giderilmesini veya düzenlemesini istiyoruz diye kapılarını çalıp o şekilde bir önlerine sonra sunup, sunup o şekilde bir istişare dışarıya yapılması gerekiyor diye düşünce içerisindeyim. Bunun da yapılması gerekiyor ama. kesinlikle Ve inşallah şey da Allah'ın izniyle de bunu ben kendim başarmaya da edebiliyorum. İnşallah yardımcı bu konuda destek olabileceğiniz bir farklı bir nokta varsa size bununla ilgili bize söylemeniz yeterli. Tabii ki her zaman bu konuda e, içerisinde işte, şeride bulunabiliriz. Tabii ki. Başkanım, Hı. şey soracağım. dedim. Engellilerle ilgili devlet destekleri açıklayabileceğiniz resmi olarak hani bahsettiğiniz yardım paraları haricinde destek alınabilecek bir nokta var mı? Tabii ki destek ve alınabilecek bir yardım var. Hı -hı. Şöyle var, onu da söyleyeyim. Devletin e, kaymakamlıklara, yani ilçelerdeki evet. kaymakamlıklara sunmuş olduğu bir ödenek vardır. Bu ödere devlet e, her ay e, ve her yıl kaymakamlıklara gelinir. Der ki bu bütçe kardeşim sadece buraya gelen engelli kardeşlerimiz için ayrılmış olan bir bütçe. Hı hı. Hı. İhtiyacı olan engelli kardeşlerimizle bu bütçeden yardımı sağlayın. Peki şunu soracağım başkanım. Bu ihtiyaç sahipliğine belirlerken belirleme hususları, şartları, noktaları neler? Bunu inceleme yapan birim nasıl çalışıyor? Şimdi şöyle çalışıyor. Öncelikle dediğim gibi eve dileriz, eve tespit ederiz veya engelli aileler bize İşte biz onlara onlara bir günlerinde alırız adreslerini alırız evlere gideriz evlerinde kendileriyle bile bir görüşürüz. Hı hı. Onlardan bir tane engelli raporu isteriz, evet. engelli raporu alırız. Birimimiz aile ve sosyal politika bakanı ise o birime gönderir, hı. o birime tecrübemiz numarasını bildiririz. Evet. O birin başkanı da o tecrübemiz numarası ve girişini yapar engelini. Daha sonra aile ve sosyal politika bakanlığında bir birim vardır. Evde heyet birimi diye bir birim vardır. Evet. Bu heyeti toparlar. Evet der kardeşim bugün şu eve Gidin o evi inceleyin. Bakın edin ne şartlarda yaşıyorlar. Ona göre bir rapor O raporu bize getirin. Heyet gider. Engelli evini ziyaret eder. Engelli evinden işte engelliyle konuşur. Bakacak kişiyle konuşur. Bakıcısıyla konuşur. Ona göre heyet yazar, çizer, kararını verir. Petri kuruma bunu bildirir. Kurum müdürü bunu alır. Bakar ki tamam, heyet onaylamış. Yüz makamı İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderiyor. O raporunu. Hazırladığı kendi raporunu. Der ki işte şu, e, İl Sağlık Müdürlüğü'ne der ki işte böyle böyle bir ailemiz var. Bize müracaatı bulundu. Bakın bana siz diyor. İl Sağlık Müdürlüğü de ayrı ve süresel politikalar bakanlığının veya kaymakamının vermiş olduğu tutamak doğrultusunda hareket eder ve ona gereken yardımı sağlar. Peki bu süreç ne kadar sürüyor başkanım? Bu süreç ortalama bir hafta veya on gün içerisinde bitiyor. Hı hı. Tabii ki bu süreç biraz daha e, şöyle söyleyeyim, şimdi talep çok olduğu için yani engelli kardeşimiz şöyle söyleyeyim, İzmir Bayraklı'da olduğu için Bayraklı bölgesinde şu an ortalama yaklaşık dört bine yakın engelli kardeşimiz var. Hı. Bu sadece tespit edilen, daha tespit edilemeyen birçok kardeşimiz de vardır, muhakkak vardır. Peki bu tespitler yapılırken yani ben de şunu düşünüyorum, <gülüyor> çok pardon. Size bu başvurular gelmeden önce çekilen oluyordur ilerideki. Tabii ki. Yani şimdi, nasıl oluyor? Şimdi yaklaşım gerçekten de şimdi engelli kardeşlerimiz e, gerçekten de çok e, yani e, şöyle söyleyeyim, yaklaşımları farklı oluyor. Hı -hı. Nasıl farklı oluyor? Çekinme oluyorlar. Evet. Hani. Birazcık utandaş oluyorlar diyebilirim. Psikolojik olarak zaten normal insanlara göre bir evet. biraz daha geride... Tabii ki yani. bakarsan şimdi şöyle bir şey psikolojik olarak tabii ki biraz daha diğer normal bir insana göre daha farklı. Evet. Daha geriye kalıyor, geri plana kalıyor. Ve bunun biraz da gurur meselesi yapıyorlar. Kesinlikle. Bunu da söyleyeyim özellikle gurur meselesi engelli kardeşlerimiz çok yapıyor yapmasınlar Aynen. Gelsinler kardeşim. İhtiyacınızsa, hakkınızda sonuna kadar arkadaşlar durun yapıyorum. yani. Şimdi zaten bakın şöyle söyleyeyim. Engelli birey ve engelli ailesi bize geldiği zaman zaten biz bunun araştırmasını yapıyoruz. Evet. Direkt ben hemen buna ha tamam sen engellisin, raporuna baktık, inceledik, tamam ettik, bağlantısını demiyoruz. Bunun bir araştırılması yapılıyor. Gerçekten ihtiyaç sahibi ise zaten ona elimizden geldiğinde yapılıyor. Devlet zaten onu ön ayak evet. Çünkü devlet e, aile ve sosyal politika bakanlığı olsun, kaymakamlıklar olsun, devlet zaten bunlara bir bütçe ayırmış. Bunların bütçesi ayrı diyor. <Gülüyor> Bu bütçeleri sadece buraya gelen engelli aileler için kullanabilirsiniz diyor. Normal bir vatandaş için kullanamazsın diyor. Tamam mı? O bütçeler de zaten orada hazırda bulun bekliyor. Müracat yapıldığı zaman zaten ihtiyaç sahibi ise zaten ona direkten veriliyor. Hemen bir ay içerisinde atıyorum mesela bu ay e, müracatta bulundum da öbür e, ay baktım kabul oldu. Hemen telefon açıyorlar diyorlar kardeşim tamam sizin e, şeyde, başvurunuz kabul oldu. Önünüzde göre gidin şu postanede maaşınızı almaya başlayın. Yani burada şunu diyebiliriz yani engelli vatandaşlarımız için herhangi gurur meselesi veya çekinilecek bir konu yok. İstediğiniz zaman, istediğiniz yani bulunduğunuz ilçenin Aynen. kaymakamlık binalarına gidip yardım taleplerinizi yapabiliyorsunuz. Her zaman. Çünkü kaymakamlıklar şöylesin. Kaymakamlıklar veya Sosyal Komikasyonel Bakanlığı birimleri vatandaşlara hizmet veren bir birimdir. Herası bir evi gibidir insanın. Yani bugün ben bile kaymakam'a gittiğim zaman, ailesi olsa, ailesi olsa politikalar bakanlığına gittiğim zaman beni kapıda karşılıyorlar. Çünkü ben oraya normal bir sıfatla gitmiyorum. Ben normal bir vatandaş olarak gidiyorum. Direngelli olarak gidiyorum. Evet. Hemen direkt ben bana sorduğu soru şu. Bir sıkıntınız var, bir sorunuz var? Hayır diyorum benim bir sıkıntım yok. Ama benim bir arkadaşımın sıkıntısı var diyorum. Ben onun için geldim diyorum. Burada diyorum gerekini yapabilirseniz seviniriz diyoruz. Onlar da ellerinden geldiği kadar tabii ki... Yapıyorlar, yapmıyorlar. <gülüyor> Geride çevirmiyorlar bizi. Değil Dediğim gibi yani, o yüzden hiçbir zaman engelli kardeşlerimize buradan şunu söylüyorum, sesleniyorum. Hiçbir zaman çekinmesinler bulundukları ilçenin Aile ve Sosyal Politikana Bakanlığı ve Kaynakamuklarına gitsinler. Her türlü yardım orada zaten yapıyorlar. Müracaatını bursunlar, başvursunlar müracaatlarını, yapsınlar. Bunda zor bir şey yok. Kesinlikle. Hani oraya giren insanı zaten kapına çevirmezler. Tabii ki. Hiçbir şekilde çevirilmiyor zaten o vatandaş. Evet. Çünkü o insanlar da orada o vatandaşları bekliyorlar. Şimdi o insanlar kapıta, affedersin bugün kaymakamlıkta çalışan bir insan ve aile ve sosyal politika bakanlığında çalışan bir insan da kapı kapı gezemez ki engelli araması için. engelinin ne var? Oraya başvurması lazım ki o insan da oradaki işlemleri hızlandırıp ona elinden ve elinden geldiği kadar yardımcı olması gerekiyor. Biz zaten Türk toplumu olarak Türk kültürü olarak yardımlaşmaya dayalı bir kültürümüz var. Bizim bir tabanımız var. Evet. Yani bu taban son zamanlarda kaybolmaya başladı ama ben inanıyorum ki yani bizim insanımız, bizim halkımız bunu toparlamak için uğraşacak da yani, evet, yardım ihtiyacı olan her zaman başlıyoruz. Gerçekten yani evet yardıma ihtiyacı olan ailelere gerçekten de çok ıı, şekilde vatandaşlarımız yardımcı oluyoruz. Evet. Özellikle Hı -hı. iş adamları ıı, diyeyim şöyle konuda ıı, tabii ki yardımcı oluyorlar. Onlar değil çünkü ıı, Bundan bir kere önde gerçekten bir tane de bana yardımcı oldum. Hı hı. Şöyle oldu. Sağ olsun bir iki tane de iş adamı mandem onlar bize yardım ettiler. Onlar da benden de ilerini aldılar, ailelere ulaştırarak aileler ne gerekiyorsa gereken yardım yaptılar. Maddi manevi her türlü desteği sağladılar. Ha şunu da söyleyeyim. E, i̇ş adamlarımızdan biraz daha bu konuda daha da titiz olmalarını, hassasiyet göstermelerini Özellikle hassasiyet göstermelerini daha çok istiyoruz. Neden istiyoruz? Çünkü gerçekten de baktığımız zaman, çevremizden araştırdığımız zaman gerçekten de çok çok ihtiyaç sahibi insanlar. Kesinlikle. Yani ben geçen gün bir eve gittim, affedersiniz, yani eve girmeye ben kendimi utanmıyorum. Yani burada bir insan nasıl yaşayabilir? Yani burada bir insan yaşayaması. Bu oldukça çok sıkıntı var. Çitli anlamda, anlamda çok bir sıkıntı var. Bununla ilgili bir proje var. Ben daha önce dile getirmedim onu da. Şimdi onunla ilgili bir çalışması yapıyorum. Ülkedeki meslek liseleriyle şu an hani İzmir'in olduğumuz için İzmir'de bir çalışmasını yapıyoruz. Şimdi evet. görüşmelerimiz devam ediyor. Hı -hı. Meslek liseleriyle bir ortak bir çalışma yürütüp ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki su, elektrik işleri veya herhangi diğer işlerini, managoz işleri evet. vesaire Bunları meslek liselerindeki öğrencilerimize hem el becerilerinin geliştirmesi hem ailelere yardım olabilmesi için evet. birlikte koordineli bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Bununla ilgili okul müdürleriyle de görüşüyoruz şu anda. Çok güzel görüşlerimiz var. Organize olacağız bununla ilgili. Zaten açık olarak Küçük insanlardırız. Evet. Hı -hı. Şimdi tabii ki dediğim gibi yani böyle bir proje varsa bu projeyi tabii büyük insanlarda dair etme olanağımız var. Böyle evet. yani bir imkanımız da var. Bu elimizden geldiği kadar sağlarız sağlamız değil. Ha, bundan nasıl yaparız? Vekil devreye sokarız. Gerekirse bakanlıkları devreye sokarız. Yani bu şekilde bu projeyi bir şekilde öne çıkartırız. Hı. Biz dernek olarak bizim en başından beri röportajlarımızda da sunumlarımızda da konuşmalarımızda da benim ön planda tutmak istediğim konu şuydu. Biz dernek olarak insanların gözünde bir maliyet ya da bir para kazanan kişiler değil. Evet. Biz tamamen burada bağışçı ve bağış alan kişiyi buluşturup biz aradan çekiyoruz. Evet. Bizim amacımız bu. Şimdi şöyle bir şey var, İzmir sürekli sosyal kültürler ve davranış Derneği kurucusu üyesi olarak ben de dahil buna. Hı hı. Bu dernekte gerçekten bu zamana kadar çok şeyler yaptık, çok şeyler de yapmaya devam ediyoruz. Ee, Bilmem bu dernek bizim için tabii ki insanlara ulaşmamızda biraz daha öncelik sağlıyor. Bunu da dile getirmem hı hı. E, icap ediyor çünkü biz bu dernek üzerinden yürüldüğümüz için insanlarla birer bir daha e, yakınlıyoruz veya sıklım alıyor sorunları daha iyi ve biz bu dernek araçları ile zaten büyüklerimize, zaten yetkilimizle veya olsun şeylerimiz olsun bakanlıklarımız olsun bunlar ne araçları ile daha rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz ve bundan sonra yapacağımız projelerde de ve hazırlayacağımız şeylerde de e, dediğimiz gibi bu dernek araçlarıyla yapacağız. Evet. Biz bir eee tam parti üzerinden gidiyoruz ama şunu da söyleyeyim biz eee parti üzerinden gidiyoruz parti üzerinden gittiğimizin amacı tabii ki bize verilen bir görevler var. Bu görevleri de tabii ki bir kenarı atamayız. Eee çünkü partide bizim için önemli yetişebildiğimiz yerde kendimizi yetişiyoruz, yetişemediğimiz yerde partideki büyüklerimizi, başkanlarımızı ve vekillerimizi devreye sokarız onlar. Ama dernek olarak da tabii ki yetişebildiğimiz yerde yetişiyoruz. Bizim dernek Şimdi, olarak e, zaten amaçladığımız da şu her zamanda olur. Yani sağ sol ya da siyasi parti olarak A ya da B değil. Bizim için önemli olan buradaki insan. Tabii ki İnsanların evet. ihtiyaçları çözüme ulaştırabilmemiz önemli nokta. O. Zaten şunu söyleyeyim. Bu denliğin kurma amacı zaten o. <gülüyor> i̇nsanlara bilmediği evet. yer yani. bu. Yani insanlara ihtiyaç olan insanlara bu denliğin aracılığıyla ulaşırsak, bu denliğin aracılığıyla evet. ne gerekiyorsa dediğimiz gibi tekrardan ne gerekiyorsa yapılacak. Amacımız bu. Duymak. Konuyla ilgili konumuza geri denedim. Engellilerle ilgili akülü araba alma şartları evet. en çok merak edilen konulardan biridir nedir Hakan Bey? Şimdi akülü araba alma şartlarından bir tanesi şöyle söyleyeyim. Tabii ki bunu sosyal sigortalar kurumu karşılıyor. Evet. Fakat şöyle karşılıyor. Sosyal sigortalar kurumu hastamız akülü arabaya müracaat ettiği zaman bazı şartlar aranıyor. Nedir bu şartlar? Şartlar da şöyle dile getireyim. Öncelikle hocalarımız muayene ediyor. Bunu urolojide olabilir, urolojide olabilir, ortopedi olabilir, psikiyatri bölümü olabilir, fizik tedavi bölümü olabilir. Bilim olarak bak. Heyet olarak değil. Öncelikle bunlara münacid ediyor, bunların evet. herhangi birbirine münacid ediyor. Hı hı. Daha sonra bir heyet oluşturuyoruz. Evet. Heyette de üç kişinin imzası olması gerekiyor. Hı hı. Yani üç tane heyet doktorunun kaşısı olması gerekiyor evet. raporun üzerinde. Bunlardan bir tanesi ortopedi bölümüdür, bir tanesi fizik tedavi bölümüdür, biri de psikiyatri bölümüdür. Şimdi engelli kardeşlerimiz hastaneye gittiği zaman, akülü araba almak istedikleri zaman, kapıra müracaat ettikleri zaman şöyle bir sorunla karşılaşıyor. Bunlarla ben de karşılaştım, bire bir kendim evet. özellikle. Bana dediler ki işte kalp hastası olman lazım, i̇şte, e, yürümeme özelliğin olması lazım yani yürümeme şeyini kaybetmem lazım dediler. Tamam. Tamam dedim tekadil yürümeme şeyini kaybettik diyelim. O yok bizde. Peki kar pastası olan bir insana dedim sen bu arabayı nasıl olur mu? Mantıken baktığımız zaman kar pastası bir insana bu arabayı vermen olamaksız. Benim düşünceme göre budur. Aynen, öyle. Ben çünkü bu şekilde kabul edemiyorum bu arabayı. Niye kabul edemiyorum? Çünkü sonuçta acil arabadan bir insan trafiğe çıkar. Aynen öyle. En büyük özellik trafik. Trafik sorunumuz e, şöyle söyleyeyim. Trafikte de şu sorunumuz var bizim. Hı hı. Engelli olarak. Bunlarla birebir ben de karşılaşıyorum. Evet. Trafikte gideceklerden kaldırıma çıkıyorum. Hı hı. Fakat kaldırıma ya bir çıkış yeri bulamıyorum ya da kaldırımda belediye ağaç dikmiş veya bir durak yapmış. Bakıyorum kaldırımda sıfır sıfır. E, Gidecek yeri bulamıyorum. Mecbur yol ayım en sonunda kalıyorum. E, Bu da benim için bir tehlike. Aynen öyle. Evet. Sonuçta anı öyle biliyorum ve oradan arabalar gelip geçiyor. Yani Belediyelerin de çevre ve şiircilik planlaması yaparken bu konularda engelli vatandaşlar mı tamam, istedik? Şimdi şöyle özellikle, söyleyeyim. Özellikler özellikle şunlardır. Ee, belediyelerin çevre ve e, çevre düzenlemesi yaptığı zaman çevre ve Ormancılık bakanlığıyla aslında bu konuyla birebir görüşmek lazım. O konuyla ilgili de bir proje hazırlıyorum. O konuyla ilgili çevre ve armancılık Bakanımızla özellikle görüşeceğim. Çünkü e, yapılırken kaldırımlar Kaldırımlara yapılan, ağaçlara bakıyorum, ağaçlarının etrafındaki kormalara bakıyorum, gerçekten de kaldırımdan gidecek yer yok. Evet. Bunun için belediyelere e, şunu söylemek istiyorum, bunlar için daha da düzenli bir şekilde yapabilirler. Ya kaldırımı biraz, geniş, biraz daha geniş tutsunlar, hı hı. ya da e, yaptıkları ağacı veya yaptıkları direği, otobüs durağını biraz daha geriye alsınlar ki engelli rahat bir şekilde kaldırımdan geçebilsin. Bir de şunu dile getirmek istiyorum burada. Hı. Buradan de vatandaşlarımıza, araç kurmanın özelliği vatandaşlarımıza şunu istiyorum ve şunu diliyorum. Lütfen bu konuda biraz daha duyarlı olan arabalarınızı yanında dikkat ediyorum. Engelli çıkıştan fark ediyorlar ve engelliler oradan geçemiyor. Onunla ilgili... Ülke genelinde çok çekiliriz var, bizim, bizim toplum olarak bir hop bunu bundan bir, yani bu bir şey yapmamız gerekiyor. Toplum olarak tabii ki bu konuda biraz daha duyarlı olmamız gerekiyor. Yani buradan vatandaşlarımıza rica ediyorum bu konuda biraz daha ses olunurlarsa çok daha iyi olur çünkü bu benim başıma da geliyor. Evet. Geçik yoldan karşıya geçeceğim kaldırıma çıkacağım bakıyorum bir, bir araç var çıkamıyorum. Gidemiyorum. Mecburen ne yapayım? Yolun kenarına. Mecbur. Bu yani. da risk, tehlike. Risk, tabii ki arkamdan gelen araçlar, af edersin, Allah korusun bir tanesi ani bir manevra veya ani bir fren yapmış olsa gelip, gelip direkt bana çarpacak. Harika, evet, evet, evet. yani. tamam Şimdi dediğim gibi akül arabaya gelelim. Akül araba statüsünde şöyle bir şey var. Hastaneden apura aldığım anda dediğim gibi kalp hastası olması gerekiyor, yürüme özelliğini kaybetmesi gerekiyor. Ve bir de psikiyatri bozukluğu olması gerekiyor denilen maddeler konuldu. Evet. Bunlarla ilgili ben de bu maddeler uygun geldi, arabayı, raporunu yazdılar. Evet. Yanında bir tane reçete istiyorlar. Diyorlar ki işte, rapor aldığın zaman yanında bir adet reçete istiyoruz. Neyi istiyorlar? Yani ne karşı gidiyorlar? Reçeteyde sosyal sigortalar istiyor, reçetede de aynı şekilde araba akül araba kullanman uygundur diye bir yazı olması gerekiyor. Evet. E, raporu veren heyet. Evet. Bu şekilde onarlıyor, veriyor. Ve bu hasta bu raporları alıp Sosyal Sigortalar Kurumu'na gittiği zaman Sosyal Sigortalar Kurumu rapor alıyor, inceliyor, tamam diyor sana akül araba veririm. Ancak akül arabanın fiyatı şu an en düşük arabanın bir tanesi 3.250 TL'den başlıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu bunun 2.005 lirasını karşılıyor, Aradaki farkı. 2.000 geri kalan aradaki farkı da hastanın kendisinden talep ediyor. Ve bu arabayı da zaten gerçekten daha maksum. Yani hastalığın, engelli bir vatandaşın, ailesinin ya da sosyal ekonomik durumlarının uygulamadığını düşünürsek, düşünürsek bu arabadan masa olmamaksız. Aynen öyle. Değil mi yani, e, akül arabanın şartları zor. Gerçekten de çok zor. Bir şey soracağım. Yerli bir imalat var mı akül arabaların? Akül arabanın şurada yerli imalatı yok. Bununla ilgili bir çalışma yapılamaz mı? Bununla ilgili bir çalışma tabii ki yapılır. Şöyle yapılır, e, şöyle söyleyeyim. Ben geçenlerde şeye gittim, Torbala'ya gittim. Torbala'ya, İzor bir fabrika var, bizim bu akül arabalardan imanet ediyor. Orayla görüştüm, dedim ki ya dedim ben bir akül olmak istiyorum, bana dedim ne kadar olur fiyatı. Bana bir fiyat çıkardılar, 4500 lira dediler. Peki dedim bunu nasıl alabilirim ben, peşin parayla mı alacağım yoksa dedim herhangi bir rapor istiyormuş bunun için. Bana dedi ki biz bunu peşin alıyoruz, peşin alacağız. Peki dedim rapor karşılığı alsak o şekilde veremiyor musunuz? Yok dedi, Biz o şekilde veremiyoruz. Peki dedim bu fabrikan dedim imanatçısı dedim Türkiye mi yoksa dedim yurt dışı mı? Hı hı. Bana dedi ki bunun patatesi yurt dışı ama imanat olarak bize Peki imanatını siz yapıyorsanız piyasaya nasıl sürüyorsunuz? Türk manoları, yoksa değil otsedim yurt dışı malolara mı? Bunun patatesi de değil. Karde, bunun hiçbir parçası zaten yurt dışından geliyor. Bunu biliyoruz. Hı hı. O yüzden bunu demiş Türkman olarak üretmiyorsunuz. Yurt dışı malı olarak üretiyorsunuz dedim bu ifadeyle. Sadece de fabrikalarımız dedim Türkiye'de. İzmir'de. Hayır. Ve de torbada hı hı. İzmir İzmir eee Aykın Arma imanat firmasıdır. Sonuç olarak e, şey kabul etmiyorlar. Doğru mu? Sadece nakit olarak. Yani, var. Nakit olarak alırsan evet. değil, vesaire geçerli. Geçer. Onlar geçerli değil. Onlar sadece şöyle söyleyeyim. Onlar e, e, sosyal sigortaların sosyal yardımlaşma bölümü vardır. <gülüyor> sosyal yardımlaşma bölümüne bu raporları götürürsünüz. E, verirsiniz oraya. Onlar incelemesini yapar. Size arabanızı tabii cemal teslim etmiyorlar onda söyleyeyim ne kadar en az bir buçuk ay sürüyor arabanın gelmesi Hı -hı. E, raporları aldıktan sonra e, gerek olan evrakları istedikten sonra müracaatınız onaylanırsa aydanırsa şey değer on tabii ki bir de o var şimdi onun süresi boy geçerse bir buçuk ay sonra arabanızı getirmenize teslim ediyorlar süreç gerçekten çok uzun süreç, bu süreç gerçekten çok uzun çünkü benim başıma da geldi bu onay benim başıma geldiği için iyi biliyorum ilk ben açığ arabayı miras edettim istenmeden raporum aldım. Aldığım tarihte söyleyeyim size işte, yılında aldığımda benden herhangi şu anki düzenlemeye göre, şu anki iştenilen eee rahatsızlıklara göre hiçbir bu rahatsızlıkları olmadılar bana. Sadece doktorum bana bir akül araba kullanmak diye yazdı. Verdi raporu ben onu götürdüm. Sosyal siparikaya konumun yardımlaşma bölümünü verdim. Arabam bir buçuk aşağıya geldi bana. Ama süreç çok uzun. Süreç çok uzun. Hatta ben e, şöyle de söyleyeyim, bir iki defa da bu kuruma telefonu açtım, dedim ki benim arabam niye gelmedi? Hı hı. Ben, bu araba benim elim ayağım. var araba dedim, bana bile herhalde teslim edin. işte dediler ki, arabamız yok, şuyumuz yok, buyumuz yok, şu gün gelecek, bugün gelecek dediler. Ve bir uçakçı sonra arabamı getirip evine teslim ettiler ediler. Çok uzun bununla ilgili bir çalışma yapılması gerekiyor. Bununla ilgili tabii ki bir çalışma yapılması gerekiyor. Özellikle bu engelli yani şöyle söyleyeyim, akülü arabalar için gerçekten de çok ciddi bir çalışma yapılması evet. gerekiyor. Şu an ben Bayraklı bölgesinde şu an e, ortalama hemen hemen her gittiğim yerden %70'i benden akülü araba talep ediyor. Akülü araba talep ediyor ve ben bunu e, tabii ki hastaneye yönlendiriyorum. Ama bir yandan da doyuyorum, bir inşaat hastanedeki istedikleri şartlarda geçemiyorlar, alınamıyorlar bunlar. Şartlar da çok ağır. Çok zor. Hani benim 2012 yılında aldığım aracın şartlarına göre şu anki şartlar gerçekten çok zor. O zamanlarda dediğim gibi raporu yazıyordu, akülü araba kullanmamı bundur diye raporu yazıp veriyordu bana. Ben gidiyordum, de araba alıyordum. Ama şimdi öyle değil işte. Şimdi şartlar çok ağır. şartlar çok ağır. İşte bir sürü hastalık istiyor, o istiyor, bir istiyor, psikiyatri istiyor, fizik tedavi istiyor, ortopedi istiyor, rolajör gibi istiyor, istiyor, istiyor. Istiyor, istiyor. Yani. Ben bir doktordan alıyorum, onlar 15 doktordan alıyorlar. Hastanede ortalamaya kadar sürüyor bir süreç. Hastalığında ortalama süreç yaklaşık 15 gün sürüyor. 15 beş günde rafalı çıkmaz sürüyor bir ay. Bu süreçte biraz uzun. Bir ortalamada aracın teminini vesairesini sayarsak iki buçuk ay gibi Yaklaşık iki buçuk ay ve üç ay gibi bir yani. süreçte bu araç gelip teslim oluyor. Yani süreç çok uzun. İnsanların gerçekten bu kadar bekleme süresi yok çünkü Bakıyorum, insan evde yattığı zaman gerçekten de yani hani sağlıklı bir engelli olsa bile psikolojisi bir anda bozulmuyor an. Çünkü ben de e, bir zaman yattım, şöyle söyleyeyim, kısacası kendimden örneklerim <gülüyor> gibi olmasın ama kendimden örneklerim. 24 ay yattım, hiç kalkmadan yattım. Yani artık dedim ki ya yatar artık, yani ben dedim yatmayacağım. Çünkü aynı odada ve aynı yatakta kapıyı gözetliyordum, farklı bir insan gelsin diye kalpli bir insanla görüşelim diye ama maalesef böyle bir imkan yoktu. Psikolojik olarak. Psikolojik olarak, Psikolojik olarak tabii ki ister istemez, da istemez daha da. Verimlilik düşüyor. Verimlilik düşüyor. Aynı İnsandaki düşüyor. yaşama sevinci yaşam. bir anda söylüyor. Şey Hayata bağlanmak istiyorsun ama bir yandan da bağlanamıyorsun. Çünkü elin kolun bağlı bir şey yapamıyorsun. Yani. Bununla ilgili o zaman yetkililerin acil olarak... Şimdi tabii ki Türkiye'ye ilgili ya. şöyle söyleyeyim. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Devlet büyüklerimize özellikle sistem istiyorum. Bu konuyla ilgili gerçekten ciddi bir çalışma yapanlarını istiyorum ki bu şartları biraz daha kolaylaştırsınlar. Ha, buna gerçekten ihtiyacı olan birçok insan var. Evet. Bakın e, şunu da söyleyeyim. Bu arabaya gerçekten ihtiyacı olan birçok insan da var. Yok değil. Benim araştırmalarına göre benim bana gelen insanlara göre gerçekten de çok çok ihtiyaç sahibi insanlar var. Ama maddi durumu ve hastanedevdeki şartlardan dolayı bunun almaları olamaksız oluyor. Alamıyorlar. Bir diğerlerden bir şey bekliyorlar ama diğerlerden de bir şey çıkmıyor. Yani biz bunu şöyle söyleyeyim, iş adamlarımıza da bunları iletiyoruz ama iş adamlarımız da bu konuda biraz duyarsız çıkamıyor. Onu da söyleyeyim, iş adamlarımızın da hayırsever vatandaşlarımızın da bu konuda biraz daha duyarlı olursa daha hı. iyi olmasın inşallah şartlarda daha iyi olmasını uygun görmesi. Yani Temelde bu konuyla ilgili yani. insanlara birazcık bir çözüme ulaşılması, yani süreçlerin, süreçlerin kısaltılması, hastalara gittiği zaman insanların rapor konusunda zorluk çıkarılmaması, işte bu şartların olmaması. Çünkü bu insanlar gerçekten işte sahibi insanlar. Buna ya ihtiyacı ya. var bu insanlar. Ay, Zaten ya. ihtiyacı olmayan bir insan gidip de oradan hastaneden bir rapor çıkartmaz. Veya durumu çok çok iyi olan bir insan gidip de hastaneden hapura da şey yapmaz giderken de palesi var olur gelir. Ama şu an baktığımıza göre dedim mi yani bugün en düşük bir akülü araba var. Benim araştırmamı, şiime, namen, kendim araştırdım buna bir birebir. Şu an 3.250 TL'den başlıyor. En düşük akülü araba. Ciddi bir mali. Bu ciddi bir maliyet gerçekten. Var. Şu an ben almaya kalsam alınmayayım desen yalan olur, alamam. Açık konuşayım ben şu an 3.250 TL'ye gitti o arabaya. Anam. Bir an önce bir şekilde çözüme olur. Bunun olabilir. bir şekilde bir an önce daha iyileşmesi, daha iyi bir, şartla bir, şartla bir şekilde... hale getirilmesi, hale getirilmesi olursa Sebeniz. daha olur. Temennimiz bu yani. Devlet büyüklerimizden ve duyarlı iş adamlarımızdan, hayırseverlerimizden... İnşallah. Bunları temenni ediyoruz. Yani temennimiz mi? Başka bir şeyimiz yok yani. Yani söylediğim gibi yani zaten önündeki evlette de yazıyor şu an. Siz de okumuşsunuz evet. Devletin karşılamış olduğu belli bir miktar var, 2200-2500 de geri kalanını vatandaştan istiyor. Ormandayız ama zaten vatandaş bunu nerede karşılayacak? Kesinlikle, kesinlikle. Çok çok. Peki başkanım, İzmir ili içerisinde engelli vatandaşlarımızın sosyal aktivite olarak sağlayabilecek bir alan var mı? Bildiğiniz. Evet, çok güzel bir konuya değinildi. Şu an İzmir içerisinde sosyal faaliyet gösterimizi bir tek yer var. Bildiğim. Evet, o da e, incir altında. Hı hı. Engelliler e, Eğitim Merkezi diye bir merkez var. Hı. Orada sosyal hizmetlerin hı hepsi var. Engelli kardeşlerimizin birçoğu oraya gidiyor. Orası bir e, şey gibidir, kafeterya gibi. Engelli kardeşlerimiz için yapılmış olan bir kafeteryadır. Orada bütün faaliyetler var. Ama şunu söyleyeyim, ben bir Barakdayız, bir Barak bölgesinde olduğum için ben oraya gidemiyorum. Açık konuşayım, neden gidemiyorum? onun açık değil hem bana mesafesi uzak, evet. hem de ulaşım zorluğu yok. var. Ulaşım yok. Buradan benim oraya gitmem, demek Bayraklı'dan çıkıp da incir altına gitmem demek hem zaman kaybım, hem yolu sormam. Evet. Çünkü buradan oraya gitmem için benim üç tane araba değiştirmem lazım. Üç tane de araba geriye gelmem lazım, altı araba yapmam lazım. Yani Geldiğim vatandaş için çok çok zor bir yol. Çok çok zor, zor bir, bir yol. yol. Ee, dediğim gibi İzmir'de bir tek incir altında var faaliyet. Başka da İzmir'in hiçbir yerinde yok. İzmir'in 30 ilçesinde de ben bunu görmedim. 30 ilçesini gezdim. Sadece dediğim gibi bir ilçesinde gördüm. O da İncil Altında. O da zaten yetersiz kalıyor. Başkanım bu konuyla ilgili videomuzdan ufak bir alıntı yapıp ilçe belediyelerimize bir yazı göndersek tabii ki yani engelli olurmuş. vatandaşlarımız için sosyal aktivite gerçekleştirebileceği, hayata tutunabileceği tekrar noktalar yaratılabilmesi için bir Şşş. Şöyle bir, tabii ki onun için bir çalışma yapabilir, şöyle yapabilir, şunu da dile getireyim ben özellikle, şimdi ilçe belediye başkanları, ilçe belediye başkanları diyorum, engelli kardeşlerimiz için bir merkez kurabilir mesela. Her, her, ilçede, her ilçede bu yapılabilir. Çok zor bir şey değil. Yani çok büyük bir şey istemiyoruz. Küçük bir yer yapsın. Desin kardeşim burası dedi. sizler için yapılmış bir yer. Gelin buraya oturun, muhabbetinizi edin, sohbetinizi edin. Şimdi faaliyetlerimiz var, ben nereye diyebilirler. Ama bunu diyecek şu an herhangi bir belediye başkanı yok. Ben İzmir'de bunu göremiyorum. O zaman biraz anlayışları değiştirmek gerekiyor. Yani başkanlık üst... olarak, belediye başkanlığı olarak anlayışları, görüşleri değiştirmek gerekiyor. Yani e, biz e, şöyle söyleyeyim, diğer belediye başkanlarımız, şu anki belediye başkanlarımız olsun veya gelecek ona önümüzde 2010'da devlet seçimleri evet. var, belediye başkanlık seçimleri var. Gelecek olan belediye başkanlarımızdan özellikle bu konu hakkında daha değerli olmasını istiyoruz. Engelli vatandaşlarımız için yapılabilecek sosyal alanlar ve imkanları özellikle çevre düzenlemeleri, çevre sosyal, düzenlemeleri sosyal, sosyal faaliyetler. Bunlarla ilgili geniş bir e, çalışma yapmaları ve vatandaşlar bunu anlatmaları gerekiyor. Tabii ki. İnsanlar da seçecekleri kişiyi bu çalışmalara tabii. göre çalışmaları Bu çalışmalara göre tabii ki. Şimdi bir belediye başkanı bugün adayı mesela şöyle söyleyeyim. Ben bugün bir belediye başkanı aday olsam, tabii ki ben engelli olduğum için halimden engelleneğine temsil edeceğim. İşte gidip de mesela ben bugün bir engelliye diyebilirim ki, Kardeş senin ne var şu sorunlar var. Tamam kardeşim, ben bu sorunu çözeyim. Ama şunu da sana dile getireceğim. Ben yarın bugün belediye başkanı aday edeyim. Tamam. İnşallah belediye başkanı olursam ben zaten hepimiz senin yanındayım. Yani olmasam bile önemli değil. Ben şu an zaten engellilerim. Bakın ben şu an gayret bir bölgesinde engellenbilirim başkanı olan, 24 mahallenin bağlı Bayraklı bölgesinde, 24 mahallenin tüm engelliliğinden ben soruyorum. Benim özgüleniyorum. Tüm engelliler bana geliyor. Ha, bana ulaşabiliyor ama hepsi ulaşamıyor. Bunun nasıl? Hepsi ulaşamıyor. Ulaşamamak sebeplerine ha. sebepleri şu. Ee, şimdi ben e, bu göreve daha yeni geldim. Daha beş aydır bana görevdeyim. Ee, beş ay içerisinde kadromu daha mahallelerde yeni, yeni tutuyorum evet yeni oturtuyorum ve mahalle kadrolarımı da şunu özellikle dile getiriyorum. Kardeşim normal eve gitmeyeceksin. Benim işim engellerlerle bana gidip engellerini bulacaksın. Bana telefon açacaksın. Ben gideceğim engellerini ziyaret edeceğim. Sonra onun sıkıntısı neyse dinleyeceğim. Ona böyle gidip çözüm yorum olacağım. Onun işini çözeceğim. Çok güzel bir çalışma. Bunun sizin yaptığınız çalışmayla ilgili bütün ilçe belediyeleri ya da ulusal olarak tüm ülkede ilçe belediyeleri büyükşehir belediyeler ya da normal belediyeler bir çalışma yaparsa engelli vatandaşımıza çok daha rahat olurlar. Tabii ki çok daha rahat olur. Belediyelerle daha çabuk bir çözüm, daha yani. bir çözüm ulaşabilir, daha çabuk çözüm ulaşabilir. Daha çok çözüm ulaşılır. Yani şunu diyorum ben, seçilecek olan belediye başkanlarımız ve o koltuğa oturacak olan belediye başkanlarımızın her ilçede, sadece İzmir'de demiyorum bunu, Türkiye genelinde diyorum. Aynen öyle. İlçe ve belde belediye başkanları. İlçe ve belde. Evet. Bunlar özellikle engelliler konusunda biraz daha e, terorans gösterilirse, bu konuda hiçbir sıkıntı olmaz. Engelli kardeşler bize rahat edebilir. Aten Ümit'in bayraklı bölgesinde herhangi bir engelli faaliyeti yok ve engellilerin gidebileceği bir yer yok, bir merkez yok. Ve ne bileyim işte 3 aralıkta engelliler günü mesela, şu an engelliler günü yaklaşıyor. Bunun için bir projem var, hazırlamışım, onlar için bir eğlence tertik düzenleyeceğim inşallah katılmak bununla ilgili Tabii ki bunu da sizi de davet edeceğim özellikle evet. e, sizi de davet edeceğim bu konu hakkında e, dediğim gibi yani bunları sadece yani 3 aralıkta yapılması değil sadece engelliler gününde değil bunu arada bir yapsalar engelli kardeşlerimiz daha da çok olarak hem çok motivasyon, motivasyon bir şey. olarak hem psikiyatri olarak hem e, şeyler olarak hayatta, yani, hayatta tutunma açısından da. daha da iyi olacak evet. yani bu yani bu sadece sene de bir kere değil. Bu devamını yapılması gereken bir şey. Engelli yani, vatandaşımız normal vatandaşlara göre bir tık daha benim için ön plandadır. Yardımların bir tık daha önce olması gerekiyor, hızlı olması gerekiyor, çözüme bir önce ulaştırması gerekiyor. Ki, yani bunlar için de tabii ki çalışmalar e, yapılacak. Şu anda da yapılma aşamasında zaten birçok çalışmamız var, birçok projemiz var. Bunları da inşallah engelli zamanlarda tekrar paylaşacağız. İnşallah. <Gülüyor> Projelerimizi inşallah. En güzel yerlera, en güzel şekilde sesimizi duyurmaya çalışacağız. Yani dediğim gibi geçen hafta ben bir çıktım, orada da aynı şekilde bir konuşma yaptım. Engellilerle ilgili sıkıntılarımızı dile getirdim. O biraz en azından ses oldu. Hani biz de istiyoruz ki daha da çok sesimiz olsun. Tabii ki. Yani Tabii sadece ki. bu İzmir bölgesinde kalmasın. Bu Türkiye gelmekle engelli kardeşlerimiz de olsun. Şu an Türkiye genelinde 8 milyon engelli var. Daha bu sadece belirlenen rakam. Daha belirlenmeyen rakam var. Halsettiğiniz rakam şu anda Türkiye genelinin %10 gibi bir rakamı yapıyor. Evet şu %10. an %10 gibi bir rakam var. ama bu rakam araştırılacak daha da artacak. Kesinlikle. Şu an ben size tahminime göre yani ortalama yaptığım araştırmaya göre tahmin demeyeyim de yaptığım araştırmaya göre şu an Türkiye genelinin %12'si engelli kısmı. Yani 8000'den 12000'i engelli. 8 üzerinde 4 binler koyduğumuzda 12 bin yapıyor. Bu da ortalama yüzde bir yapar. Türkiye genelde. Yani 80 milyonun nüfuslu bir ülkenin 10 milyon 200 bin kadar bir enderlik statüsü var. İnşallah birilerine ulaşırız, birilerinin bir şeyleri değiştirmesine yardımcı oluruz ya da sebep oluruz. Yardımcı değil de sebep oluruz. İşte sebep, Önemli olan, olan o, sebebi, sebep olabilmek zaten. Tabii ki, yani, o. Bunu da zaten her birlikte yapacağız bir şey ama Allah'ın yani. izniyle biz de her dediğimiz gibi İzmir sürekli sosyal ve kültürel ve danışma derneği olarak artık ben kendim akvati veren gençli teşkilatı birim başkanı olarak, engeller birim başkanı olarak İzmir'de bu tür faaliyetleri sık sık dile getireceğim. Dile getirmeye de devam ediyorum. Engelli kardeşlerimizi gidip ziyaret ediyorum. Sıkıntıları neyse, dertleri neyse dinliyorum ama kaymakamın aracıyla, ama sosyal politikalar aracıyla bir şekilde bunların sorunlarını gideriyoruz. Gidermeye de çalışıyoruz. Ee, ama yetersiz kalıyor. Bir yerde yetersiz kalıyor. Yani bir laf var da bir elin var, iki elin var. var. Yani toplu bir, bir, bir şekilde ya. hareket edilirse bu işe işte. bir çözüm bulmamız diye tahmin tamam. ediyor. Çözüm bulunur. Aynen. O şekilde. Peki başkanım, e, AK Parti Bayrak ve İlçe Teşkilatı olarak sizlerin engelli vatandaşlara saldığınız imkanlar nelerdir? Şimdi, AK Parti Bayramı İlçe Teşkilatı Engeller başkanı olan kendinden şöyle söylüyor. Engelli kardeşimiz bana bir şekilde ulaşıyor hı hı. ve ben dediğim gibi kurduğum ekipte mahallelere yaydırıyorum. Mahalledeki de engelli kardeşlerimize ulaşıyorlar. Ben de kendim biliyorum onlara bir bir şöyle göstereyim bir örnek olarak. Ee, şöyle bir tarak konumuz vardır. Evet. Ha, engelli kardeşimiz bana geldiği zaman ve arkadaşlarımız gittiği zaman şöyle bir telefon doldurur. Bu sorun benim önüme gelir ve ben giderim, engelli kardeşlerimizi bu formu doldururum. Evet. Bu formu alırım, gelirim. Hı. Ne talep etmiş mesela? Bugün bir engelli vatandaşımız gelmiş. İşte ne talep etmiş benden? Sosyal yardım talep etmiş. Sosyal yardım talep etmiş. Peki ben bu sosyal yardım talebini nereye bölmem Nereye gönderebilirim? Halilere kaymakamını yerleştirdim. Evet. Arar bir bey, veya kaymakam alandı, içerisi kaymakamını, derim ki kardeşim benim kendim zaten onlar birebir, biz daha önceden bunlarla görüştük, iç de olduk, kendimizi tanıttık, onlar da bizi biliyorlar. Derim ki böyle böyle belirli kardeşim geldi, size teşkilatını dümarasını gönderiyorum. Bu konuyla ilgili yardım istiyor, ne gerekiyorsa yapın diyorum. Onlar da tamam diyorlar, bize gönderin. TCS'ni gönderiyoruz, oradan dosya açılıyor, işte evine gidiyor dediğim bir heyet kurulu. Kaymakamlıklarda da, şunu da söyleyeyim özellikle de, kaymakamlıklarda da böyle bir heyet vardır. Heyet gider, evi inceler, ailele görüşür, ne sıkıntılar varsa benim dediğim gibi onlar da dinlerler. Ondan sonra gelirler, kaymakamının önüne sunarlar, kaymakamının onlar yardımı çıkartırlar. Tabii kaymakamlıkta olan yardımlar aile ve sosyal politikalar göre biraz daha hızlı. Hani o şey Şarmel, Bir Ota biraz daha hızlı <gülüyor> ki biraz geç oluyor. <gülüyor> Ama kaymakamlığa gidildiği zaman kaymakamlığa iş işler e, bürokrasi gereği daha hızlı bağlanıyor. <gülüyor> yani şundan dolayı olabilir. O mülke amire daha çabuk ulaşılabilme ihtimali olduğu için. Şimdi şöyle söyleyeyim. Onay kısmına. Amiri daha çok ulaşılabilir. Daha hızlı bir, bir gibi, şekilde. Daha hızlı bir şekilde. Tabii ki. Şimdi da Aile ve Sosyal Politik Arab Bakanlığı'ndaki bir müdürü bir tutamayız. Hı hı. Neden diyeceksiniz çünkü kaynakam bundan biraz daha üstündür. Tabii ki. Makam olarak. Yapabildi. E Hep adam ciddi. olarak böyle yapabildiği imkanlar mahsasıyla yani çok bir daha bir şey oluyor. Tabii daha da oluyor. Yani dediğim gibi Aile ve Sosyal Politik Arab bu konuda biraz daha zayıf kalıyor. Ama şu da var. amasında ilave edilmezde evet. şu da var. Bunu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da hızlandırabilir. Bu süreci. Yani bu kadar uzun bitmesinin bir anlamı yok. Nasıl yapabiliriz? Bunu da şöyle yapabilir. Ankara'da bizim Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız var. Evet. Bunu direkt buradaki ilk sahip bütünlüğüne değil de ve ilk e, e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na değil de direkt Ankara'ya Genel merkeze bir olsa, Sarık Bakanlığı'ndan yanılandırmış olsa, Sarık Bakanlığı'nda bu iş daha da çabuk. Savaş. Hızlı bir şekilde ilerler. Evet. Çünkü bakanlık, yani direktmen, birebir, e, hemen kendisi araştırma yapıyor, hemen kendisi girdiği için konuya, daha süreç daha çabuk hızlanıyor. Ve bunu ben birebir denedim, bir arkadaşımız üzerine bakanlığı aradım, maaş konusunda, dedik ya, iki ayda bağlanıyor, üç ayda bağlanıyor. Ne değil. Bir hafta içerisinde bağlandı bakanlık zincirinde bir hafta içerisinde demek ki bir şeyler hızlı bir şekilde ilerliyor. Bir şeyler hızlı bir şekilde ilerliyor. Buradan evet. şunu söylemek istiyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olsun ve Karnakamı olsun. İnsanlardaki oradaki müdürlere şunları söylüyorum. Arkadaşlar, sizin oraya gelen sayın müdürlerimiz, sayın kaymakamımız, sizin oraya gelen engelli vatandaşlarımızı daha iyi bir şekilde ve daha net bir şekilde aydınlatmanızı ve bu konuları biraz daha hızlandırmanızı talep etmek istiyorum. İnşallah bununla tamam. ilgili gerekli çalışmalar yapılır. Bununla ilgili de tabii ki şekilde... sürüyor. Bunu da ileriki zamanlarda inşallah sizlerle tekrar yeniden bir araya gelip konuları tabii ki daha detaylı bir şekilde aydınlatacağız. Dediğimiz gibi sizinle de bir işte dışarı içerisinde olacağız. Bu konuları masaya yatıracağız. Ne gerekiyorsa ne geliyorsa artık sesimizin duyurduğumuz yere kadar bunu duyuracağız. İnşallah başkanım. Biz evet. üzerine düşen görevi yapmaya her zaman hazırız. Allah razı olsun. Dinlesin, Son olarak başkanım şuna bağlamak istiyorum. Ee, engelli vatandaşımız bayrak bölgesiyle çalışıyorsunuz. Evet. İçe teşkilatı olarak. Sizden özel bir ricam var. Tabii. Şimdi buradan ulusal da sesleniyorsunuz. Ulusal olarak bir yayın yapacağız evet. sosyal medyada. Sadece bayrak bölgesi değil ama sizden yardım eden insanları talep eden insanları ulaşabilmeniz için... Size nasıl ulaşabilirler veya nasıl ulaşırabiliriz birilerine tanıdıklarımıza, şimdi koordinasyon e, merkezleri nasıl entegre edebilirsiniz, bize onu açıklarsanız. Tabii ki. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, bu bir, e, birim, birim olanı şunu söyleyeyim. AK Parti Bayrak İlçe Teşkilatı Engelli'nin birim sadece Bayraklı bölgesinde bu birimde bir teklem var. İzmir bölgesinde. İzmir'deki diğer e, AK Parti teşkilatlarında sadece sosyal yardım yardımlaşma birim vardır. Evet. Sosyal politikalar bölümü vardır genelde onlar bakar. Tabii ki biz de sosyal postkalara varız. Ama ben de olduğum için benim öncelim engelli kardeşlerim. Engelli kardeşlerim bana internet sitesinden ulaşabilir. Kendi cep numaramı verebilirim. Oradan ulaşabilirim. Biz zaten altyazıda yazıyoruz Heh. zaten. Dedim mi yani? Bu şekilde bana ulaşabilirler. Sadece bayraklı bölgesi değil bakın. Gerekirse İzmir'in her yerinden bana ulaşsınlar. İzmir bölgesinin evet. her bölgesinden. Aynen. Gerekirse Türkiye genelinden arasından bunu. Ha, bir ben, sadece, güzel, ha, yani. ben sadece İzmir demiyorum, Bayraklı demiyorum, Türkiye genelini diyorum. 81'inden in 81 81'inden beni arayabilirler. Ben kendim bu işi yapıyorsam sadece kendi bölgeme yapmıyorum. Ben Türkiye önüne bunu yapmak istiyorum. Kesinlikle. Türkiye yanından beni atıyorum. Geçenlerde beni en ufak bir örnek vereyim kısaca. Evet. Özür dilerim. Çok ufak bir örnek vereceğim. Vandan bir engelli kardeşimiz aradı benim. Vandan bakın, Vandan aradılar. İzmir neresi? Van neresi? Benim numaramı bir şekilde internet sistemden bulmuş. Hı hı. Benim kendi Facebook sayfam var, Facebook sayfamda da e, numaralarım vardır orada. Hangi birimde olduğumda yazılır orada. E, ne görev yaptığımda yazılır her şeyim yazılır. Oradan bulmuş arkadaşımız beni. Bana telefon açtı dedi ki işte merhabalar. Dedim merhabalar buyurun. Ya işte başka dedi şöyle şöyle bir sıkıntım var dedi dedim ki nereden arıyorsunuz siz? Numaranız dedim yabancı gel. Bana dedi ki Van'dan arıyorum ben dedi. Dedim o zaman şöyle bir şey yapalım. Ben İzmir bölgesinde olduğum için dedim bana dedim müdahale edemem. Ama ben sizi var ilçe teşkilatına yönlendiririm. Hı hı. İlçe teşkilatına birebir. ilçe başkanımızla birebir görüşüyorum. Ben şimdi yanında ağırlıkla ilçe başkanlarıyla görüşüyorum. Evet. İlçe başkanlarına yönlendiriyorum. Kişinin bilgilerini oraya veriyorum. İlçe başkanlarımız da kendi sosyal politikalar birimle bildirir. Sosyal politikalar bakamı e, bölümü o eveye Bir gider, sıkıntısı, sorunu neyse dinler, gerekeni yapar. Biz bu şekilde koordinasyonu çalışıyoruz. Bana gelecek olan ve beni olan tüm Türkiye genelindeki engelli kardeşlerimize ben bugün elimden gelen yardım yapmaya hazırım. Çok teşekkür ederiz. Bana her türlü yedi yedimdir. Benim telefonum açıktır. Hiçbir zaman kapanmaz. Gecenin kaç olursa olsun beni arayabilirler. Ben İzmir bölgesindeysem şayet Türkiye genelindeki diğer arkadaşlarımızla diğer bölgelerimize yönlendirir. Görenin neyse yapılmasını arz ederim. Başkanım, Sürekli Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak ben Levent Akata'yı çok teşekkür ederim. Yardımlarınız için, bizi ayrıladığınız için çok teşekkür ederiz. Başka bir programda tekrar beraber olmak diye söyleyeceğiniz son bir sözünüz varsa alabilirim. Son bir sözüm ben de size teşekkür ederim Böyle teşekkür bir programa beni davet ettiğiniz için, onur ettiğiniz için İzmir Sürekli Sosyal Kültürel ve Devrişme Derneği kuruluşu olarak ve artı AK Parti böyle bir ilçe teşkilatı başka mı olarak ben teşekkür ederim size. Teşekkür ederiz. Böyle güzel bir programda bulunduğum için yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık. şimdiden çok çok teşekkürler ederim. Tekrar yerden görüşmek üzere. Başkanım en son olarak bizim şöyle bir geleneğimiz var. çekimlerimizde Şöyle bir kumarımız var. Bir lira evet. Aile Derneği. Yani <gülüyor> projemiz olarak daha da tamam. Projemiz olarak stüdyolu bir kumarımız var. Konuklarımızdan gönüllerinden ne koparsa bir yani, saygılarına ulaştırılmak lazım <gülüyor> var mı? Çok güzel. Gerçekten de çok güzel bir şey yapmışsınız. İnşallah biz de dediğim gibi yani dediğim gibi biz de buna katkı sağlamak isteriz. Tabii ki bizim de bir katkımız olsun. Ee, bizim kendi iş adamlarımız var. Ee, çevremizde insanlar var. Onlara da bunu dile getirir. Evet. Elimizden gelen katkıyı yaparız. Katkılarını bu şekilde üretmesini sağlarız. Teşekkür ederim. şöyle. Bizim söyleyeceğimiz şu. 1 lirayla biz bir aile kurtarmaya gelebiliyoruz. En başından beri söylediğimizde bu. Şimdi 1 lirayla bir aile tam 2 kurtarabilir. Ama bu 1 lira bir kişiden kaynaklanmaz. Bunu şöyle de ufak bir dile getirin Bu çığlık bir büyüklükte Bir aile değil de bu 1 lira 10 aile kurtarabilir. Aynen. Neden? Bunu yaygınlaştırmak bunu lazım. Bunu ulusala taşımamız bunu, gerekiyor. Bunu taşımamız gerekiyor. Aynen ve konuda inşallah bak bilirler bir şekilde taşımaya kaliteli işe baktığınız teşekkür ederim.